Birinci bölümde böyle bir şey yoktu İkinci bölümde de böyle bir şey yoktu Üçüncü bölümde böyle bir yer var mı ya Neyse girelim bari Ne lan burası Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba Yo böyle bir yer vardı hatırlıyorum Abi çok ilginç neyse okey Merhaba dostlarım ben Serdar ve baştan No70'e hoş geldiniz. No70 of Basir e hoş geldiniz. Ayof Basir hali elimde gördüğünüz gibi. Şu an bu büyükannelerinin evi mi? Sanırım öyle. Bir şey so sormak istiyorum. Burası büyükannelerinin evi ise Ah, orada bir şey var ha. Allah kahretsin bir şey olacak arkadaşlar. Hazır olun. Hazır olun bir şey olacak. Burası burası büyükannelerinin evi ise Birinci bölümde oynadığımız ev ney ki? Bu büyük bir ihtimalle final bölüm bu arada. Selam. Selam. Aa dur lan. E e ekran efekti değilmiş. Okey tamam. Su damlıyormuş hakikaten. My bad. Okay. Merhaba e çirkin, berbat varlıklar. Bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Aa ezan okunuyor lan. Oyun içinde mi okunuyor ezan? Oyun içinde okunuyor. Ay! Ezan okunurken yapılmaz be. Ezan okunurken oku e yapılmaz bu. Sen nesin? Nasıl şey bir kitapsın acaba? Alabilir miyiz? Ala teşekkür Alabilir miyim acaba? Teşekkürler. Heh. Ne lan bu? Ne? A Atala mı yazıyor orada? Sanım Atal yazıyor. 1881. Ne? Okay. Cool. Televizyona bakabiliyor muyuz? Buradan? Aa, Basir televizyonda görüyorum. Okay. Paşam. Abi. Gelliyorum ben ya. Sen nesin? Ah Albert, çok zeki bir adam olduğunu zaten biliyordum ama bu derece ileri görüşlü olman beni gerçekten şaşırttı. Sana her gün biraz daha aşık oluyorum. Tekrar buluşacağımız günü iple çekiyorum. Birinci Dünya Savaşı mı gördü acaba? Okey, cool, cool. Hocam burada bir şey var mı? O şey neyi atmıştı ya o tarafa? Aa, halimizin büyük, büyük resmini mi düşürmüştü varlık? Vay şerefsiz. Saygısız işte. Hep saygısız. Öbür tarafta çok saygı öğretilmiyor bunlara. Öbür dünyalarda bilmiyorum hangi dünyadan geliyorsa. Resimler hep yerde. Resimleri sevmiyorlar bunlar. Resimleri yere indiriyorlar. Indiriyor. Hocam yukarı çıkmayacağım daha. Bir şey oluyorsa hep ikinci katta oluyor abi. Birinci katta hiçbir şey olmuyor insanlara. Korku filmlerinde öyle yani. Hep Bodrum katında ve ikinci katta oluyor bir şey. Evin birinci katında güvendesiniz arkadaşlar. Allah kahretsin, camdan dışarı bakıp bir şeyler görüyorum yine. Buzdolabından bir şey çıkacak mı acaba? Kaçamıyoruz. Ben çaydan içeceğim. Lan! Perde mi sallanıyor orada ilerideki kapıda? Evet. Korkudan gözlerim yaşardı lan. <gülüyor> o kadar çabuk korkuyorum işte. ama önemli olan korkmak değil korkunun üzerine gitmektir Hadi bakalım banyoya en berbatciyelerin bizi beklediği yere. Aa on perdenin perdeler koyu renkliymiş lan. Ben de açık renkli perde salanıyoruz zannediyordum. Bu ne? Ne? Tamam bizim oda burası. Hala bizim oda. Ben bu resimde görmem gereken bir şey mi var abi? Büyük annemizin resmi. Paşamızın resmi. Şurada bir resim mi var? Oraya mı gitmem lazım? Ne var lan burada? ne anlamam lazım benim burada? Okay. Abi ses... Sesler çok iyi değil mi ya? Sesler çok iyi değil mi ya? 911 aray arayabiliyor muyuz acaba? Key. Okay. Sayarım yapacak bir şey yok. Yani... burası büyük ihtimalle bodrum katına gidiyordur. Ama inşallah kilitlidir. Hadi kilitli olsun. Açamıyorum. Oh. Oh. <gülüyor> ne güzel. Ne güzel. Mutfaktı orası değil mi? Elimi böyle prizin içine sokayım da öleyim. Sen aynı... Abi neden evin içiniz resimini çekiyorsunuz ya? Manyak mısınız abi? Neden? iç miyim var mısınız? Takıntılı bir iç miyim var mısınız? Ne? Ne lan bu? Hocam merhaba çok güzel bir arkadaş grubu. Topun oyunu yapan ekip mi var? Öyle olabilir. <gülüyor> Ellerinize sağlık abiler. <gülüyor> Ellerinize, kollarınıza sağlık. Abi uzun uzun merdivenlerden yukarı çıkıyoruz ya. Öf. Merhaba. Benim boyum çok... Hadi lan, hadi lan. Ben geri gidiyorum. Abi ne ne ne, ne oluyor orada? Benim benim kollarım hareket ediyor bir yerlerden bir yerler yansıyor. Çok korkuyorum. Pencerede hareketlenmeler falan görüyorum. Gir, girmiyorum abi. Aşağı iniyorum. Aşağı <gülüyor> Ben oyunu yapan abilere bakmak istiyorum. Onlar çok tatlıydı. Çok çalışkan insanlar. Ellerini kollarına salak. Sesi yapan hanginiz abi? Sesi güzel yapmışsınız. Yapacak bir şey yok. Az önce demiştim ya, önemli olan korkmak değil. Korkuların üzerine gitmek değil. Ha, bu işte. Şu, bu eşiği aşmanız gerekiyor. Ben şu odaya girebiliyor muyum acaba? Hocam şurayı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Allah kahretsin. Sende bir şey yok. Bir şey çık. Aaa yavaşladım. Yavaşlayacağım bundan sonra biliyorum. Sende bir şey var mı? Yok sende. Ya yine odanın her yerini çekmişsiniz ya. You'll float too. You'll float too. Oldu canım. Oldu. Balon almak istersem gelirim çok teşekkürler. Kırmızı balon istersem gelirim. Ama yani izledim onu yapmayacak kadar da izledim yani biliyor musun? Aşayacaksın. <gülüyor> okay. Serim kırmızı balon almak istiyoruz. I guess we'll throw too. Kitaplığından keşke şey yapsak ne anladım bunlar bir sürü kitap. Kapağı şey bilmiyor. Gerçekten kitap mı bunlar? Gerçekten kitap. Ne abi ya. Ay. O ne? Orada gölge görüyorum abi. Orada gölge gölge görüyorum. Ben. Hareket eden bir şey var orada. Biliyorum oğlum görüyorum lan seni. Oğlum görüyorum ha. Lan... Aa, ha. Oh, okay. Okay. Okay. Huh. Büyük İlim bu isimden doğmuş ve yıllarca süren bu savaşın henüz bir kazananı olmamıştı. Elbet bir gün bu taraf galip gelecekti fakat Basir'in saklı kalması şimdilik en doğrusuydu. Büyük İlim dediğin Basir şey Büyük... Çocuğum! Nereye gittin küçüğüm benim? Çok sıkıldı. İsim Bili Bas... Abi ben çay içiyorum. Biraz daha içeyim iyice sıcak çay içeyim. Okay. Selam. Selam. Demek ki şu köşede bir şey var abi. Her tarafta resimlerini koyuyorlar alta koyuyorlar falan filan. Sen hala susun değil mi? Okay. Okay. Tamam o köşeye gideceğiz. Okay, cool. Her taraf o köşelerin resmini koymuşlar. Burayı açabiliyor muyuz abi? Hayır. Lütfen elimi şu priza sokabileyim ya. Hadi ya izin ver bana ya. Arkada su var işte. Elimi ilk önce suya sokayım sonra prize sokayım. Ben buraya girmek istiyorum. Işıklar kalmış öyle. Püüüü. bunu alabiliyormuşum okey. Güzel kita kitap aldık. Oğlum ilerleme kaydettik ya öf Bir şey olacak. Şuraya saklanabiliyor muyum şu köşeye? Ne yapacağım lan kitabı? Bütün birisinin kafasına geçirebileyim ya. Kendi kafama geçirebileyim lütfen. Evden çıkabiliyor muyum? Hayır okey. E geldiğimiz yere geri gideceğiz o zaman. Baştan çember mi çizeceğiz? Yok yok çember çizmeyeceğizdir. Ben bir çay daha açıyorum ya. <gülüyor> tırnaklarınızı uzatmayın bu kadar. Irzatmayın şu tırnaklarınızı bu kadar. Çirkin oluyor, kötü oluyor buraya girebiliyorum. Ben baştan buraya girersem peki oraya baştan girmeyeceğim hocam. Oraya baştan girmeyeceğim. Orada kötü olaylar oluyor. Yavaş yavaş açılma. Açıl işte ya. Kapı gibi açıl ya. Kapanacak bu ha. Çok öyle görünüyor. Çok yarım kaldı. Bu ne lan? Aldım lan ben bunu. Be bu bendeydi zaten. Pişt. Bendeydi oğlum bu. İki tane mi olacak benden? Aa, iki kitap aldım. Da büyük babamız mı? Sevgili ailem, uzun yıllardır sakladığım bir gerçeği size anlatmak istiyorum. Yaşadı, Yaşarken açıklayamadığım bu gerçek size gelecekte lazım olacak bundan eminim. Çünkü bu gerçek bu sefer bozulduysa, bir sefer bozulduysa tekrar bozulabilir. Böyle bir durumda bunu düzeltecek olan insanlar yine sizlersiniz. Uzun yıllar önce farklı alemlerin bir araya gelmemesi ve her canlının kendi evreninde yaşaması için bir kardeşlik meydana geldi. Keşke daha yumuşak başlatsaydım ben. Bu kardeşlik dünyayı diğer alemlerle birleştiren üç kapıyı ele geçirdi ve özel bir tılsımla mühürledi. Basir'in yanlış kullanımı ve karanlık tarafa geçmesi sonrasında mühürler kırıldı. Diğer alemlerin dünyayla olan kapıları açıldı. Bu hadiseden sonra hayatımız geri dönüşü zor olan olaylara maruz kaldı. Dünya karanlık ruhların kontrol altına girdi ve insanlık tükenme noktasına geldi. Kardeşliğimizin miri olan Alexis, bu kapıları mühürlemek için çıktığı kutsal yolculukta hayatını feda etti. Öldüğü zaman bana bıraktığı mektupla kardeşliğe davet etti ve kadim sırları öğrenmem için öğrenmem gerektiğini söyledi. Basir onu kontrol etmem için beni seçmişti ama ona sahip olmak için o kadar da kolay. Kullan... Bunu ailene anlatıyorsun oğlum yani... Peder, büyük baba yapma... Ya böyle başlamazsın abi, hani... Abi bak şimdi boyutlar arası varlıklar var, Basir var, Basir'in ne olduğunu bilmiyor daha. İnsan hani, okey, okey, okay. okay. Basir onu kontrol etmem için beni seçmişti ama ona sahip olmak için o kadar da kolay olmadı. Sahip olmak o kadar da kolay olmadı, direndim ve ona hükmetmeyi öğrendim. Alex'in başlattığı bu kutsal görev için yıllarımı verdim, uykularım kaçtı. Farklı alemlerden hiçbirinizin görmek daha istemeyeceği canlılarla karşılaştım. Uzun uğraşlar sonucunda açılan bütün mühürlü kapıları buldum ve tekrar mühürledim. En son bulduğum mühürlü kapının üzerine şu anda yaşadığımız bu evi yaptım. Basir'i saklamam gerekiyordu. Onu küçük bir sandığın içerisine kilitledim. Sandığı en çok güvenebileceğim insan olan eşimi emanet ettim. Bunun ne ilki ne de son olmadığını biliyorum. Daha önce mühürler kırıldıysa tekrar kırılacaktır. Mühürler kırıldığı zaman Basir harekete geçer. Yerin 7 kat dibine gömseniz de onun gücünü engel olamazsınız. O hükmedilmeyi sevmez. Kontrol altına alınmaktan hoşlanmaz. Ona sahip olacak kişiye, kişiyi sadece kendisi seçer ve ona itaat eder. Görünmeyen canlıların, daha hiç göremediğiniz, görmediğiniz kapıların ortaya çıkması, Basir'in harekete geçtiğinin alametleridir. Ne? Eğer zamanında kapatamazsanız, alemler birbirine karışır ve tüm dünya yaşanılmaz bir hale gelir. Böyle bir durumda Basir sizlerden birini seçecektir. Yapmanız gereken şey, Basir'e hük hükmetmeyi öğrenerek kapıları yeniden mühürlemeyi başar başarmaktır. Unutmayın, Basire e hükmetmek için onun sizi bulmasını beklemelisiniz. Aksi takdirde kadim silah öğrenmeniz hiç kolay olmayacaktır. Bu oyun, bana biraz şey yavaş yavaş açılma, bir aç işte ya, aç olun. Key. Okay. Sanki işlemek için biraz fazla kompleks bir konuyu seçmişler, fazla karışık bir şeyler inşa etmişler gibi geliyor bana. Yani çünkü 3 bölüm var sadece. Yani top taş atlasın 4 saatte biter ki 4 saatten daha kısa sürede... Ne? Ne? Aşağıda bir... Burası mı açıldı? Selam. Televizyonda birisi mi var şu an? Rest Hopper. Şu an elindeki şey Basirin gözü, değil mi? Elindeki şey Basir mi Basirin gözü mü? Sure. Cool. Hocam. Eee. Um... Okay. Tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Devam. Çocuğumden i̇çeyim. De içeyim güzelce sevip Evimizde üç tane kitap var. Belki bir tanesi kutsal bir kitap olsaydı, herhangi bir kutsal kitap olsaydı biraz şey diyebilirdim. Okey va, okey bir kozumuz var falan. O resim. Odanın ta, o koridorun daha ta diğer tarafında duran o resim beni çok tedirgin ediyor şu an. Abi ışık alabilir miyim ya? Işık nerede? Bu mu ışık? Ya on şurada elfener var gibi duruyor ama neyse, okey. Böyle bir kapı mı vardı ya? Bu ne? Bugün Albert öleli tam 45 gün oldu. Onsuzluğa alışmak gerçekten çok zor. Albert'le bir kez daha konuşmak için tüm ömrümü feda edebilirim. Bazı geceler onun sesini duyar gibi oluyorum. Çok mu özledim yoksa deliriyor muyum emin değilim. Teyzeciğim aman e, teyze lütfen hayır hayır hayır hayır hayır hayır. Sizsin duyma ya. Ignore that. Duymazdan gel, duymazdan gel. Hayal gücüdür o. Kedidir kedi. Ma? Okay. Abi yalnız burada da bayağı bir olaylar falan olmuş ha. Yaylar hep çizik şey falan. Bayağı bir eşyalar yerinden oynamış, olmuş. Birileri ölmüş burada büyük ihtimalle. Sen kötü bir kızsın ya. Ben banyoya girebiliyor muyum? Ben banyoyu çok sevdim ya. 6 mı? Ne? İki kere üç mü diyeceğiz? Ne diyeceğiz bizden? 6 Diğer resimlere bakınca başka bir şey diyecek mi acaba? Bir şey demiyor. Altı neden abi? Bu bir şey demiyor. Tamam altı. Yok, okay. Koy ah ben bir okay, kapılardan bir selam wow ok selam bir şey diyor musun? Hayır, sen demiyorsun. A- Altın oğlum. Tüm sırrı öğrendiğim zaman huzura ereceğim düşüncesi beni ayakta tutan yegane güçtü. Fakat sırrı taşımak, sırrı hakim olmaktan daha zor geliyor. Basire hükmedemiyorum. Buna hiçbir zaman izin vermedi. Kapılara her seferinde yaklaşsam da bir tanesini bile bulamadım. Basir kimi seçecek hiçbir fikrim yok. O kişi her kim olacaksa bilmesi gereken bir şey var. Son kapı burada bir yerde. Bunun iyi bir şey olmadığı konusunda herkes hemfikir, değil mi? Bir şey mi çıkacak? Oyun mu dondulan ne oldu? Yo. Hey. Ha yine yavaş yavaş yapıyor. kısa mıydı lan bu? Okey. Okey. Veya poplarım bu da sizin için No 70, I of Basir. Bu kadar kısa süreciğini düşünmemiştim açıkçası. Bir saat daha oynarım diye <gülüyor> düşünüyordum geçen bölümden. Ve onu da yola çıkarak. Uh, okay. Core oynamayı devam edeceğim. Uh, her hafta bir Core Coin'u gelmesini istiyorum. böyle bir oyundu. Güzel bir oyundu. Yani... bir doyurdu biraz ama tabi ben asla doymam o yüzden. Devam edeceğiz. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir keyif aldıysanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir. Destek olmak için aşırı katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.